Abi bu şey sefer ama <gülüyor> Kusura bakmayın bunda hiç acımam Görüyorsunuz arkadaşlar Evet Isınmaya falan mı gittik ne yaptık ki? Yani? Bu ısınmaya ilk baştaki öldürdüğümüz <gülüyor> Şimdi başladı şimdi sakın vurmayın bu arada sesin double geliyor abi istiyorsan şey e, biz sende bizi double kapat, duyuyorsan aynen. mikrofonunu kapatabilirsin. Ben kapattım aynen. şimdi. Bomba kimde? Bomba, bomba Radwan mı? Aynen. Biraz sıkıntı. Bomba mı? Aa, B, B gidiyorum. De sayı değil mi? Tamam. Ben Radwan'ın peşindeyim. Abi direkt köşeye çekilin, bu köşeden vuralım. Ben flashlarım sesi duydum da. Tamam. Ben de buradayım. İkimizden birini vuramaz tamam. yani. Tamam. Yani Ben bir de o flash yıgıyo şey, Çömelelim çömelelim Adalar mı? Bilmiyorum evet. Adalar Koş O tek, o tek, başına, tek başına girmeseydin mi? çatışmaya Çok keşke Adamlar gittin ha Haa gördüğün şuan gördüğü tabi o. doğru diyorsun evet. şey. Abi buradan gidelim Bende 3 tane flash var abi hepsini boşaltıcam beyinlerini. Tamam, tamam boşhafta bekliyorum, bekliyorum, bekliyorum seni. De. Oğlum bize bot taktın ya. Yani. Birini öldürdüm de. Ya aptal. Takım arkadaşımı mı vurdum bak? <gülüyor> evet söylerdin <sen gülüyor> <öğreniyordum>. burayı. <gülüyor> Abi, abi niye yapıyorlar herkes terörist diyor. ben Bunu onu anlamıyorum ya, ya. Onlar, onlar da de terörist de de terörist, de terörist. Abi evet is isme dikkat etmek lazım Abi ben seni vurdum dimi <gülüyor> ya Allah kahretmesin <gülüyor> Öyle oldu biraz <gülüyor> Hakkını helal et Şimdi yine A gibi geliyorsun. Bence B, ye B ye gelecekler gelecek. mesela <gülüyor> Biri görünce diğerine mutlaka söylesin abiler Aynen Can. Ke <gülüyor> olabilir ya. Ses yok gibi abi. Giyos. Direkt flashleyeceğim. Ayak sesi geliyor o <gülüyor> <da>. Arkadan da <gülüyor> geliyor olabilirler ama dikkat et. bomba attın. Evet, sizin orada da bomba var. attı dediler. Can sakin olun. Geç dur abi illaki çıkacaklar. Birini vuruş. Ben arkaladım mı? Elen, evet, arkalamasın sen. Şey, pekiçim o da orada kaldı, kimse yok arkada. Diyorlar. Pekiçim bu. Aya mı, beeye mi gidiyorlar, peki gidiyorlar, peki gidiyorlar peki. acaba? Bilmiyorum, mit der şu an. Mit der mi? Mitten sizin oraya mı geliyorlardır? Bir bakıyorum. Mitten sizin oraya geliyorlar, arkada diyecekler bak. Be, be. Aynen, Pecereden burada. Pencereden çıkacak be. adam, pencereden çıktı arkanda. Geri de burada. Ah! Yuh, Boy... oradan nasıl vurdun? Boynun uzun olmasının zararları. Abi ee, harbi daha bu... ya. Kafanın ucu gözükse zorunda biliyor musun? <gülüyor> Beyler işte eğilmeniz lazım. Çok sinirlendim. Abi şeyde aren'de sanki, sanki şey var. Eee head, head bot var sanki her, her yerden yer kafa her vuruyor adam ya, ya. Affet beni Enteresan çok kuvvetli vuruyor yani. Ben A'yı koruyorum Ağırda. uzaktan UDAN Abi ana kapısındalar Abi çok geç başlıyoruz oyuna ya Çok Ağırda. geç başlıyoruz oyuna Evet, evet ya bir adamlar hep buraya geliyor, geliyor ya. ya Yani şey abi hızlı silah alır almaz başlamamız lazım Aynen Let's bekliyor Dikkatçiler <gülüyor> onu. Ortadalar. mikteler biri bomba kurmaya gidiyor şu an. Yanına gelecek. geldi. Aga be. Oğlum yok. böyle var. Var. <gülüyor> Abiler hemen fırlayın süre. Biter bitmez. Evet. Ama, ama işte nereye vuracağız e, abi? 2 doğa bir Vizaya gidelim. E, deteksende B'ye bakar dur abi. Ona hemen ama yönelelim sonrasında. Bence sı sıcak çatışmada kurtaramayız. Onların üçü beraber geziyorlar. Hmm. A boş. B B. Evet dedim, yani. de de. Şimdi önde çıkacak. Hadi süper oldu. Ben hiç yoktu. Bir şey görürsün, Abi gerçekten mi ya hiç vuramıyorum. PC modun canı çok az bak. Son kalan diyor arkadaşlar. Abi nasıl vurmuyor ya. ben anlamıyorum ya. <gülüyor> ah abi eko olay diyelimiz. <gülüyor> Aynen, aynen ya. Goku'saydık Batman'dalar. Abi 3 kişi 3 kişi dolaşacağız o zaman. Bence, Bence de, de. bölülüyorlar ondan Bölüm. sonra olmuyor. Direkt dön abi, dön. Tam A'ya A'ya gelin abiler direk. Aynen. Ben muhalefet. Burayı mı koruyacaksın? Burayı. Aynen abi ben buraya buradan bakacağım. Çok kapıya gitmeyin istiyorsanız. Aynen. Abi, e çok, ortada, abi. E, çok ortada destrek çok ortada duruyor abi efendim abi sen karşı kapıya bak biz buraya bakıyoruz ya. zaten bedel al tamamdır gelin B'ye gidelim gelin aynı yerden aynen. gidelim abiler aynen, aynen, aynen. Ha, ya, ya, aynı aynı iyi yukarıdan mı diyorsunlar mı neredeler sıkıyorlar yoksa şortta mi falan mı gereksiz ne sıkıyorlar bir de siz arma almayı istiyorsunuz he. Abi, ee, alamıyorum diye... ki. Para evet. yok. Acaba beden mi değiller? Burada nerede ya? Bekliyorlar falan mı diye Arkadan biri sıktı bana. Neredesin? Bilmiyorum. Aya kuruyorlar Aynen. Aya gelin abi, direkt gidelim. Oo, Allah kudur bombayı. bombayı. Şu sağ tarafta adam var. Ortasını sağ üst. Yukarıdan adam aktı. Evet, öldürdüm. Flashladım. Şimdi adam tek bir adam kaldı galiba. O da şeyde bekliyor. Öldürdüm. Tamam. abi çözüm. öldürdüm. Tamam, çözüm. Çözüm bombayı. Çözemeyecek herhalde. Arkadaşın ama 7, 7 saniye var ya. ya. 4 3 2 1 be. Abi. Çok, çok üzücü oldu. Evet ya. <gülüyor> Beraber gezince işe yaradı. Evet, Beraber gezmek rakizmikte. Beyler ben çözmek için alet, a e alet aldım. Olur tamam. da ölürsem benim üzerimden alın. Tamam. Şu ben A'nın başını koruyorum abiler. Şu üstten koruyorum. Tamam midten de ben bakıyorum. Şu kapının oradan gelen geçen olursa ben de. B'ye geçerlerse göreceğim zaten. Tamamdır. Üst dersem üste bakarsınız. Şu anda üst temiz. Tamam. Hadi gelin. BD'ler, BD'ler Kapının orada Ben gördüm sola geçti kutuna Evet kutunun arkasında Abi nasıl vurmuyor imkansız Aa, ya Aa bomba geldi bomba, bomba geldi, Abi cidden mi? Dibimizdeymiş Aaa, vites de var. Daha kolay değil mi? Gelin boş ver. Tamam. Evet abi o gelmeyecek onun. Evet. Gelmez, gelmez. E nasıl yapacağız? Yukarıdan gideyim ben ama o zaman. Ama o zaman. bomba B'de, bomba beyde. Bomba beyde değil mi? Sen neredesin? Abi sen? çözemezsin. Save yapın abi. Save yapın. Save yapın. Hepsini öldürsek oyun bitmiyor mu zaten? Yok yap bombayı hiç kurma, kurmanız lazım. Öldü ama. İkinci adam nasıl? Arkanda. Bir şey aynanda öldürüşü çok saçma şey. yani. 50 kalibrelik şey ne kadar ki? Ben alayım. 4. 4800. Al altın sana. Eyvallah. eyvallah. Ben, ben de o hazırladım. zaman. Şey ben B'ye gidelim mi abiler hep tamam. beraber? B'ye gidelim. Tamam. gidelim tamam. Ben şu araya sen bir adet kal, ben hemen arkandayım Şu aradan bir bakayım geçecekler mi? Evet, A'ya geliyorlar beyler. Arkadan A'ya geliyorlar. Tamam, geliyorum. Şu aradan çıkacaklar. Destrek, destrek çok yakta. Dikkat, destrek, destrek, destrek, dikkat destrek, et oradan geçecekler, geçecekler kesin. kesin. Tamam. Buradalar, altılar, buradalar, buradalar. Buradalar, üstteler. Tamam. Üstten birini indirdim. Helal. Arkadan A'ya gidecekler. Bak dikkat et. Rıdvan sol tarafta yukarıda arka taraftan geçecek. Şimdi atanlar short'ta mı long'ta mı? Short neresi long neresi ben bilmiyorum. Short şu <gülüyor> şey işte site'in olduğu yer long da işte uzun böyle arası olan site'la baya. Senin baktığın yere doğru geliyorlar öyle söyleyeyim sana. Hmm. Evet bir el çıktı şey geldi bomba. Bomba geldi aynen. Neredesiniz? O, tünelin oradayız. Long'tan geliyorlarmış. B'ye mi gidiyorlar? A'ya mı gidiyorlar? Abi Longman'da bilmiyorum yerimleri. A'ya gidiyorlar abi. A'ya. A'ya gidiyorlar. B Ama bende adam, zaten de. Bir tane bomba git attı gitti adam. Ya. Bomba attı gitti. Ona arkadan saldırabilirsin Rıdvan sen. Oradan gitme bence Rıdvan. Gel sen buradan arkadan. Tamamdır. Şarkanda <gülüyor> gelebilirsin. Zaten? Dur dur dur. Orada bak. Öldürdüm abi pilavı da Öyle. Tamam bir tek tepeç kaldı Ellersiniz Ellersiniz beyler Bir round alalım ya Zaman bitti galiba Round mu değil ki Zaman bitti, şey oldu kazandık otomatikmen hmm. ha, ha evet, evet zaman, zaman bitti Beyler gene A'yı koruyalım en başta Sonra B'ye geçeriz Ama hep beraber hareket etmemiz lazım Yoksa GG yani Bak zaten <gülüyor> ben sana bir şey diyeyim mi A'ya gelmiyorlarsa gelmiyorlardır yani Ben sana bir şey diyeyim mi kesin B'ye geliyorlar Tamamdır Geçer last bayağı beklediler ya Evet bir Saat gelmediler ki taktik deniyorlar Olabilir A'da A temiz B'ye geçelim mi Bizini yeni bekleyelim belli bir yerde de sonra gideriz de yolunu diye Evet Bak B'deler Çözdü de Aynen. her şeyi kurdu da. Tamamdır ıııı ee... B'ye yakınım ben intikal ediyorum <gülüyor> Tamamdır bakayım, abi Arkadan intikal ediyorum onlara doğru Flash atacağım kendini gösterme destrak Tamam atam tamam. Pencerede adam var. <gülüyor> AAAAAA <Tamam, tamam, tamam. gülüyor> Senin kafan <gülüyor> gözüküyor biliyor musun şeyde hala şu sağ tarafta adam Tamamdır. Oraya mi? ben flash atacağım. Kapının orada da adam değil Kapın Kapının oradakini vurdum ben. Hmm. Tam şey de öldürdük. Olmayı çözün hemen. BRG plan şirketi, abi Destrek, orda. Kaç, kaç, kaç, kaç. Derelttik, işin var. Bak ya oldun emi? Ökere. Aga ya. Evet, evet bir bombayı, bombayı çözemedik ya. ya. Abiler çok e, birbirimizden farklı şeylere dalmaya çalışıyoruz ya. Çok koordine oynamamız lazım acayip. Evet ya, ya ben anlamam, anlamam soru şu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> her zaman söylüyorum yine. Ben B'yi buradan koruyacağım abi A'ya yakın taraftan. Tamam. Şu şeyden yani. Eee siz de A'yı koruyun. Ben de A'yı yukarıdan koruyayım ben de o zaman. Aynen. Tamam. İki açıdan A'ya bakıyorum ben. Gelirlerse haber veririm size geliyorum. Battı. Ben girdim. A abiler öldüm ama damage attım baya. Senin neresindesin? <gülüyor> <B 'nin> neresindesin? <gülüyor> Ön arka Kapı boş abi. Öldüm ben. Abi oradan direkt <gülüyor> et, dikkat et karşımda çık Kanka ben o zaman sen orada bekle ben arkadan Ah be tamam, John Wick öldürdü beni, beni. Canı gitti ama canı Onun çok az İkisi de tünel abi Can... Tünel aşağıdan biri geliyor Tünel aşağıdan bir Tünel ben biri ortadan geliyor biri tünel <gülüyor> <biri> <gülüyor> tünel Biz tünel de, de söyleyelim abi evet. Kapıya doğru koşuyor abi Dikkat abi, tünel et hem sağda da solda da varlar Kapının oraya puştu Şu pencereye doğru yöneliyor Aynen pencerenin aşağısında abi Çok güzel çok iyi. Bombayı kramat. Sıkıntı olmaz ki. Kazandık. <gülüyor> evet. Abi, ço ço navigasyonları çok feci çalışıyor adamların ya. Evet ya. ya. ya. Oy direk anlatıyor, anlatıyor düz zaman bu adamın. Kimden ne yapıyor? Onu sana B koşalım, gelin B açıyoruz abiler. Tamam. Elimde flash var abiler, hemen atacağım ben. Hmm. Tamamdır tamam. Kalk. be koşalım. Hadi. Beni koruyun abiler. Arkadan geldi. Öldü mü? Öldür de yazmadı. Adam bomba attı ölmeden önce. Abi be. Şey Onlarda kim kaldı bir tek? VRG kaldı. Evet. Sizde de Finn kaldı. İyi tamam. Rıdvan bombanı koru Rıdvan. Dur dur Geldi, geldi. Dur, çıkma, çıkma. dur Dur Abi çıkma bana Ha o gerçi de... evet bomba tamam ya patladı daha kurtaramaz. Pakası da yok. <gülüyor> <gülüyor> He tamam. Tamam tamam benim. Yani. Harika. Aynen. Beyler çeviriyoruz. Sanki. <gülüyor> Sanki. <gülüyor> Öyle demeseydik iyi olur. Şimdi. Bir de ölecek gibi geliyorum. Arkadaşlar ben, siz ikiniz, ikiniz rushdayız. Ben uzaktan şunlara yöneliyim. Yani. Abi bence hepimiz rushlamazsak sıkıntı çekebiliriz. Tam ya da rushlayalım. B tekrar. E ya, tamam, B tekrar o zaman. Bekledim rush, rush. Biraz? onlar rush. Tamam, bekleyelim. Burada ya. be. Hadam rushlamazsak. Hadam mi? Kaçıyor. <Gülüyor> Orada mı? Evet, evet, burada. Şey, şey, şey. Öyle mi? Dikkat edin. Ölmeyin. Bak, kaza kama. Dediğim gibi. Ne dedi? Ha öyle mi? İyi. Ha. Geliyorm Evet. Diğer, evet, diğer aşağıda ben bombaya gidiyorum. Türemiştir oraya bir yere dikkat edin evet. ha. Ben de kaçmıştım. Kaç neredeymiş? Şey Kenarda duruyormuşsa şimdi benim silahı bir geliyor Kaskı yok evet. Nereden geliyor tamam. söylersiniz Gördüm ben arkadan geliyor koridordan geliyor lütfen Buradan. O sol biçim tünel yok mu oradan geliyor Tamam Aa beni öldürdü <gülüyor> Harika yalnız Ne biçim ya, bak, kafa atıyordu. <gülüyor> ah be. <gülüyor> ah be. Tamam neyse ne başı Ene para veririz. Ene para Siz gene merden rastlayın. Ben bu aradan gördüğüm emezsera paylaşıyorum. Tamamdır abi. Abi kedilik kafanızı kapatın da şey oluyor ya. Adamlar ölünce mesela bedeliz. Adamların sesini falan diyor. Bak şeydeler. Pencere var ya. Pencerenin şey oradalar. Oluyor. O kapının oradalar. Arkadaşlar. Pencerenin ordalar dikkat edin. BD birisi var, evet. tek gidiyor. İllako burada kalırım. Abi o kadar ateş ettim ölmedi ya, armuru varmış. Ölen var mı? Var ben öldüm. Bak oradan geliyor advan, güzel. Birisi de BN'in orda, bombanın orda. A'ya gidelim o zaman. Test direkt. sandığın arkasında defec. Gel. Gitme gitme vurma vurma. bomb A'ya aya yönel abi. A'ya gel. A'ya bomba kur. <gülüyor> Aynen o B'ye pusmuş burada... durumda şu an. Ee, bomba bende <gülüyor> mi? Bende bende bende. <gülüyor> bomba <gülüyor> rızvanda. Bak tam <gülüyor> işte san <gülüyor> sandıkların arkasında. Ayağa kalktı. Aranıyor. <gülüyor> Seni Bu arada beğenen şeyi sen. soluna bak, soluna, soluna. Ar Aa, hey. Ben ben de diyeceğim. Dedim seni gördük birazdan deyince Arkadan geldi de. İstanbul. Yok. Abi. Dedim ya ayak attı geliyor diye. Dizimin, Dizimin üzerine çöktüm. Çökt. Sen neredesin? Dur bakayım. Her ee, zaman. Bak şey. Bak. Aynı. Şeylerin oradan geliyor. Sana dönük de şu şey anda. Defekciğim evet. duyuyorum ben. Köşede kusmuş orada bekliyor falan diyorlar. Aynen diyorlar. Rıdvan gel bombayı düzeltiyor vur kafasından Dur, yok, dur yok, vurma yok, dur, dur. Çıkma çıkma çıkma Birazcık o dur çıkma Çıkma ya, Aynen iyi. helal Kablo ayağıma takıldı anlık ya Onlar da diyor Duyuyorum oyundan konuşuyorlar diyorsan Tabii ya ben de duydum oyundan duyuyor musunuz? Duyuyorlar ya Duyuyor Beyler B'ye, B'den gidiyorum gene ee, tamam. Doğa abi sen gene söylersin Yo ben de peşindeyim Bomba benden dedim ya geleyim ben de Tamamdır Sen bak oraya Şimdi Ya B'ye gitmek iyi olmadı da Neyse Şimdi B'yi şey yapacaklar Aşırı güvenlik kaldı. Ben fırlıyorum abi Allah Allah Gidin ölmesin Öldürdüm abi. abi. E, doğa abi direkt direkt fırla abi kork kork kork bombayı. Bom, bombaya diyorsun ha? Evet evet evet direkt abi. Öldü mü Abi bu tüfeği nereye Ölmedi koyacağım da? Sırtına ya. sırtına sırtına. Abi sırtına. Al abi, abi şu bombayı. Attım oraya. Nereye attın abi? Önünde işte yerde yerde. <gülüyor> <gülüyor> yerde. Kazandık ya. Neyse. Kazandık. Neyse. Şey abi, tüfeği sırtınıza koydunuz mu? Eliniz boşa çıkıyor. Ya işte koyamıyorum, koyamıyorum ki elimizde şey var ya. Canım, gansı topar mı elimizde? Haaaaaa. Tamamdır. Tamamdır. Hadi bu sefer A'ya gidelim, gidelim ya, aynen. Tamamdır. Tamamdır. Uzundan gidelim nonktan. Ge yalnız hızlı abi. Öne tünele bakalım. Vurulmayalım. Vurulmayalım. Bu hepsi burada. Hepsi burada. Kaçma bebekler. Birisi kapının arkasına geçti. Abi benim. Direkt tam kapı, kapıya sıksana kapının köşesini. Merdun evet. geçti. <Gülüyor> buradan olmaz ya. B'ye falan kurmayı beğeniydim. Beni buradan Aslında koruyabilecek mi? Yok, ben şu arkadan dolaşıyorum onlar. Abi bomba bende, ağın adayım. Çok az senin önünde çıkacak biraz ben, şeyde arkada, aşağıda şeyde bekliyor, pustur. Ha pustu diyorsun ha? Şu aşağısı var ya. Sen şimdi sona bence arkadan da böyle falan. Onu vuramazsın. Abiler aya geçiyorum ben. Olur. Harika. Oh harika. Harika Juventus. İyi çok iyi ya. Adam tam yani. evet. gaz <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya. Ne? tekrar daha gideceğimizi ee, 6'ya 8. 6 biziz. Tekrar dahaya gideceğimizi düşünmezler bence. A gidelim gene abi. Tamam. Abiler burundum. Bomba bende bu arada. Bir geliyor, sniper var. Hah. Alo, Jogmin'in sniper almış. diyor. <gülüyor> çok, çok kaçak oynuyor ya. ya. Çok evet. Kaçak evet. Hadi beye gidelim. Adamlar şarkı mı Direkt B'ye... Be, Bu bombayı be. alabilir miyim? Bomba kimdeyse bombayı alayım abi. istiyorsanız. ya. Abi bak hikaye. Aldım. Ay yanlış silah almışım. Beni koruyun abiler. Çıkıyorum. Onlar ağda bekliyor herhalde. Aynen. Ben, ben pencere edeyim. değil. Ay öldüm. Pencerenin oraya direk ateş etti. Ne peşin? hemen önünde. Ateş etsen evet. ölecek. Solda. Niye ateş ettiriyorsun? Ha o el bombası alıp geliyor değil mi? Aynen. Dikkat <gülüyor> et onda sniper var. Bombayı kesiyor Bom şu an. çözdü mü? E, çözer abi makas almıştı. <gülüyor> Aga Ay, <Aynen>. yapma be. gidelim. oynamaya doymazmış be Aga ya. <gülüyor> güzel, güzel de arkadaşlar, güzel de zevkliydi. <gülüyor> Elinize verdik <gülüyor> Ya biz oyunun başında yer söylemiyorduk. Bir baktık size sesler abi, şey gibi çalışıyorsunuz. Maşallah gec. Dedi ki böyle olmaz. Birimiz biz niye ölüyoruz yürüdü yürüdü zannediyorsun? Gene varak mı çalışıyorum? yapıyorum. Sıla. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Hayır. Savaşta Hayır. Hayır. Mübaa. <gülüyor> ben, ben yeter ya beni şey yaptılar şimdi. Bırak artık dediler. <gülüyor> Nasıl? Ya evde misafir var da. Evet. <gülüyor> Oyun. Anladım. Ya güzeldi arkadaşlar ya. Çok teşekkürler. Güzel geçti. Buradan umarım izleyen İnşallah arkadaşlar değil. da keyif alacaktır. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. İnşallah. Öyleyse. Aynen. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir sonraki oyunlarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.